Merhaba sevgili hanımlar bugün sizlerle beraber gerçek çikolatalı harika bir kek yapacağız gördüğünüz gibi tam kıvamında içi yumuşacık olan bir kek tarifimiz var bugün her yerde karşılaşabileceğiniz tarzda değil özel olarak hazırlanmış bir tarif o halde yapımına artık geçelim 100 gram çikolatamızı benmari araya eritmek için kapımızı alıyoruz. Altta kaynayan su ile beraber çikolatalarımızı eritiyoruz. Erimiş çikolatalarımızın üzerine 100 gram kadar tereyağı veya margarinimizi ekleyerek birlikte erimesini sağlıyoruz. Çikolatalarımız bir yanda soğurken diğer bir yandan da kekimizin iç harcını hazırlayabiliriz. 1,5 su bardağı kadar toz şekerimizin üzerine ilk olarak bir yumurtayı ekliyoruz ve ardından çirpmeye başlıyoruz gördüğünüz gibi biz öncelikli olarak iyice şekere yumurtayı yedirmeye çalışacağız toplamda 3 tane yumurta kullanacağız ama hepsini tek tek kırarak yapacağız bu da ikinci yumurtamız olacak yine aynı şekilde tam olarak karışım yenildikten sonra üçüncü yumurtamızı ekleyeceğiz bu aşamada yüksek hızlı bir mikser de kullanabilirsiniz Dilerseniz bir çırpıcı yardımıyla da benim gibi çırparak yapabilirsiniz 3 yumurtamızı tek tek olacak şekilde ekledik kabımıza ve çırpma işlemi bittikten sonra 1 tatlı kaşığın ucuyla karbonat ekliyoruz ve çırpma işleminize devam ediyoruz. Tam olarak olması gereken kıvam bu şekilde olacak. Ardından kenarda soğuttuğumuz çikolatamızı ve margarinimizi artık kapımıza ekleyebiliriz. Çikolatalarımızı iyice karışımımızı yediriyoruz. Ve ardından sıvılarımız bittikten sonra artık katlarımızı eklemeye başlayabiliriz. Bir paket kadar vanilyamızı ve bir paket kadar kabartma tozumuzu bir elek yardımıyla artık karışımımızı ekliyoruz. Bu aşamada elek kullanmak önemli çünkü yapacağımız karışımda içerisinde herhangi bir olmasını istemiyoruz. 1,5 su bardağı unumuzu ve yarım su bardağı kadar da kakomuzu artık karışımımıza ekleyebiliriz ve son aşamaya geçiyoruz böylelikle. Bu aşamadan sonra bir çırpıcıyla değil, bir kaşık yardımıyla veya bir spatula yardımıyla kapatma usulünce artık karıştıracağız ve son halini almasını sağlayacağız. Yağlı kağıt serdiğimiz borcamızı bir yemek kaşığı kadar sıvı yağla yağladık. Ardından kakaolu kek karışımımızı artık borcamımıza alabiliriz. Yaklaşık olarak 175 derecede alt üstü pişecek şekilde fırınımızı açacağız ve bu şekilde pişireceğiz. Siz fırınınızın durumuna göre ayarlı bir şekilde pişirin. Yaklaşık olarak 40 dakika boyunca artık fırında pişti alt üstü olarak. Gördüğünüz gibi ben çilekle ve puda şekeriyle süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz siz çikolata arada süsleyebilirsiniz. Bugün sizlere Fransız usulü bir kek yaptık. İçi de gördüğünüz gibi gayet yumuşak oluyor. Hiç katı olmuyor. Gördüğünüz gibi içerisinde göstermek istiyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.